Bugün 22 Nisan 2023 cumartesi Satürn günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay sabah 6.41'de Neptün'le yaptığı uyumlu görünümün ardından boşluğa girecek. Sabah saatlerinde ay önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Önemli iş ve görüşmeler yerine sabah saatlerinde akışta kalabilir, dinlenebilir, keyif aldığımız konularla ilgilenebiliriz. Uyku ihtiyacımız artarken tembellik eğiliminde de olabiliriz. Ay ondan itibaren İkizler Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Öğleden sonraki saatlerde daha değişken ve kararsız enerjiler altında olabiliriz. Yakın çevremizde iletişim trafiği artabilir. Ancak Merkür retro harekette olacağı için daha çok geçmiş konularla ilgilenmemiz mümkün. Öğle saatlerinde ay Kova Burcu'ndaki Pürüton'la üçgen görünüm yapacak. Bilimsel konular, teknoloji, eğitim, sosyal kavramlar ilgi alanımızda olabilir. Yeni bilgilerle karşılaşabiliriz. Akşam saatlerinde ay balık burcundaki Satürn'e dik açı yapacak kendimizi engellenmiş ve kısıtlanmış hissedebileceğimiz akşam saatlerinde ruh halimizde değişken ve melankolik olabilir görev ve sorumluluklar baskı yaratabilir Aile büyükleri ve otorite figürleri ile ilgili konular akşam saatlerinde önemli olabilir Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun